Merhaba arkadaşlar, hükümetli e, izleyiciler, Okul Okul tarafından organize edilen Türkiye Sosyal Bilimler Semfozyumu'nun ikinci gününde onuncu oturumunda birlikteyiz. Bu oturumda dil ve tefsir e, araştırmaları kapsamında sizlere e, artık hocalarımız sunum yapacaklar. Oturumumuzu Ankara Üniversitesi İlahi Takipçesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, e, Hocam, Profesör Doktor İsmail Çarışkan e, e, riyaset edecekler. Kendilerine takdim ediyoruz, buyrunuz hocam. Pekala. iyi akşamlar. Ben de herkese iyi akşamlar dileyerek başlıyorum. Selamlarımı, sevgilerimi sunarak başlıyorum. Ee, gerek buradaki akademik e, yolculuğuna devam eden arkadaşlarımız, hocalarımıza gerekse bizi farklı platformlardan, farklı yerlerden dinleyen e, kardeşlerimize e, tekrar selamlarımızı sunarak başlıyoruz. Abdullah hocamıza teşekkür ediyoruz. Programı tertip eden diğer heyete, burada emeği geçenlere de tebrik ediyoruz. Sağ olsunlar. Ee, i̇ki gündür devam eden sempozyumun sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Ee, bizden sonra bir, bir oturum daha var. Ee, biz sondan bir önceyiz. Ee, bu oturumda e, üç değerli kardeşimiz bize sunumlar yapacak. Oturumumuzun ana başlığı dil ve tefsir araştırmalarıdır. Ee, Türkiye Sosyal Bilimler e, Sempozyumu tabii farklı alanlardan e, sunumları e, içerdiği için Burada hem tefsiri konuşuyoruz, hem e, felsefi e, e, felsefi sunumları dinliyoruz. Dille ilgili sunumları dinliyoruz. Değişik e, açılardan sosyal bilimlerin e, değişik e, efendim kollarından burada sunumlar yapan arkadaşlarımız var. Bu, sunum, bu oturumda da üç arkadaşımız bize sunumlar yapacaklar. Ben e, kitapçığımızdaki sıraya göre e, ilk sözümüzü e, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir ana bilim dalından Ersin Kabakçı hocamıza vereceğim. O batılı oryantalistler, batılı araştırmacıların Kur'an'la ilgili çalışmalarını, düşüncelerini iyi analiz eden bir arkadaşımızdır. Doktorası zaten bu konuyla ilgili. Kendisi şimdi yine doktorasıyla bağlantılı bir bize bir sunum yapacak. Önce kendisini dinleyelim. Sonra eğer soruları olan varsa, değerlendirmesi olan onlara da geçebiliriz. Ersin söz senin, buyurun. 20 dakikanız var biliyorsunuz. Ee, mümkün mertebe konunun, ana, asıl sunmak istediğiniz konunuza iyice odaklanırsanız, yani bize onları daha iyi anlatırsanız, dinleyiciler daha iyi istifade etmiş olur Ersin ee, Buyurun, başlayınız. Söz sizde. Başkanım, değerli hocam, e Profesör Doktor İsmail Çalışkan sizlere saygılarımı sunuyorum öncelikle ee, ve burada beni dinleyen diğer hocalarıma, arkadaşlarıma ve kıymetli izleyicilere de selam ve saygılarımı iletiyorum. Ee, sunum eşliğinde gidersek daha e, verimli olabileceğini düşündüğümüz için sunumumu paylaşmak istiyorum. Ee, sunumumun adı e, 2019 yılı sonunda tamamlamış olduğum Çağdaş Batı literatüründe Kur'an metnine yaklaşımlar Metin bütünlüğü arayışları başlıklı test çalışmam, doktora test çalışmam. bu doktora test çalışmasını bugün e, özet bir şekilde takdim etmeye çalışacağım Öncelikle Çağdaş batılı Kur'an araştırmalarında öne çıkan konularla başlamak yerinde olacaktır diye düşünüyorum Türkiye'de özellikle testir sahasında batılı Kur'an araştırmaları üzerine e, Kayda değer e, diyebileceğimiz nicelikte, nitelikte belki çalışmalarımız var ama nicelikte çalışmaların olmadığını görüyoruz. Niceliğinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda e, baktığımızda e, metin bütünlüğü araçları olarak bizim test çalışmamızda ifade ettiğimiz İngilizce karşılıkları Studies on the Coherence ya da Unity of the Quran adlı bir çalışma alanının öne çıktığını görüyoruz ki birazdan zaten detaylandıracağız. Bunun dışında Kur'an Musafları ya da el yazmaları, Kur'anik manuscripts) olarak İngilizce ifadesini bulan çalışmaların da hayli yer tuttuğunu görüyoruz batı literatüründe ee, ve bunun dışında yine kadim bir e, çalışma alanı olan e, Kur'an ve kitap mukaddes ilişkisine dair de özellikle Kur'an'ın, 4 ila 8. yüzyılda yoğunlaşan edebiyatla ilişkisini esas alan bir çalışma alanının da batıda öne çıktığını, bu alana da yoğunlaşıldığını görüyoruz. Doktora test çalışmamızı belirleyeceğimiz süre içerisinde bu öne çıkan yaklaşımlar, çalışma alanlarını tespit ettik ve biz burada birinci başlıkta yer alan, metin bütünlüğü araçları olarak bizi nitelendirdiğimiz araştırma alanını kendimize konu edindik. Neydi konu tam olarak neyi kastediyoruz? Batı literatüründe 1980'lerle birlikte Kur'an metninin belirli seviyelerde bütünlüğe sahip olduğu temelinde ortaya çıkan çalışmaların analizini konu ediniyor. Bu neden önemli? Temel problemden ortaya çıkacak konunun önemi aslında. Ee, 19. yüzyıldan eğer başlayacak olursak Batılı Kur'an araştırmalarının e, akademik bir nitelik kazanmaya başladığı yüzyıl olan 19. yüzyıldan itibaren baktığımızda Batı literatüründe Kur'an metninin bütünlükten yoksun bir yapıya sahip olduğu, hayli sıkıcı bir metin olarak takdim edildiği e, görülmekteyken 1980'lerden itibaren kısa Mekki surelerle başlayan ve daha sonra çok uzun diyebileceğimiz en uzun hatta Bakara suresine kadar uzanan Belirli bir bütünlüğün, belli bir insicamın bulunduğu varsayımı temelinde hareket eden bir literatürün oluşmaya başladığını görüyoruz. Biz de temel problem olarak işte burada Batı literatüründe bu şekildeki bir evrilmeyi konu edindik ve bunun bu evrilmenin metodolojik ve teorik temelleri üzerinde çalışmamızı başlatmış olduk. Varsayımımız da şu şekilde olmuştu tezde. 1850'lerden itibaren akademik batılı Kur'an araştırmalarının öne çıkmaya kayda değer nitelik arz etmeye başladığı 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çalışmalara baktığımızda özellikle kronoloji çalışmalarıyla Kur'an'ın kronolojik bir tertip ve dahil edilmesi şeklinde çalışmaların başladığını görüyoruz ve 1980'lere kadar bu anlamda ciddi bir literatürün oluştuğunu ama istenilen bir sonuca varlamadığını adeta bizim tabirimizde burada bir bu çalışma alanında bir tıkanmanın meydana geldiğini, Kur'an'ın kronolojik bir tertibe e, konulamadığını, dolayısıyla mevcut metin tertibi üzerinden yeniden bir çalışma, yeniden acaba bir insijan bulunabilir mi şeklinde bir arayışa bu hususun sevk edebileceği varsayımında bulunduk. E, diğeri ise... Kur'an, Kur Batı literatüründe bir historical text ve literary text olarak görülüyor. Yani tarihsel metin ve edebi metin olarak görülüyor ve bu bağlamda çalışmalar ortaya konulduğu için o zaman Kur'an'ın belirli bir bütünlüğe sahip olduğu varsayımından bahsediyorsak mutlaka burada çağdaş edebiyat teorilerinin ve yine kitap mukaddes araştırmalarının da bu yeni araştırma alanında alanına etki etmiş olabileceği şeklinde iki temel varsayımımız mevcut idi. Biz bazı sosyal bilimler çalışmalarında öznelci yaklaşım olarak nitelendirilen bir yaklaşım biçimini esas aldık esasen. Bu da batılı Kur'an araştırmalarının batılı paradigma içinde anlamlandırılmasının tefsir ilmi perspektifinden değil de, Batılı Kur’an araştırmaları zaviyesinden anlamlandırılmaya çalışılmasının daha doğru bir tercih olacağı varsayımından ileri gelmek gelmekteydi. Bunun dışında biraz hızlanacak olursam süreç analizi gerekiyordu. 19. yüzyıldan itibaren bu kırılmayı okuyabilmenin yolu. Bu, bu, bu araştırma alanlarını süreç analizine tabi tutmaktı. Yine konunun tefsir akademyasında çokça bilinmemesi nedeniyle betimleyici bir analizi de biz esas aldık ve bölüm sonlarına değerlendirme bahisleri eklemeyi tercih ettik. Ve mukayeseli analizler yapmak suretiyle gerek öncelikle bir önceki literatürde bütünlükten yoksun olarak nitelendirilen Kur'an metninin nasıl olup da aynı batılı paradigma içerisinde bütüncül bir metne evrildiğini ve bu şekilde mukayeseli analizlerle ancak inceleyebileceğimizi düşünerek yer yerde buna kendi klasik ve çağdaş tefsir literatürümüzle dahil ederek bir analiz gerçekleştirmeye çalıştık. Çalışmamız niçin önemli? Çağdaş batılı Kur'an araştırmalarına dair fazla çalışma bulunmaması ve Kur'an yap Kur metninin yapısına ve üslubuna yönelik yaklaşımların ilk detaylı analizini e, içermesi gibi e, nedenlerle ve yine batılı kronoloji araştırmalarına yönelik detaylı bir arka plan okuması yapması nedeniyle önemli olduğunu düşünüyoruz. Tefsir ilmi açısından ise gerek doğrudan batılı Kur'an araştırmalarını incelemesi, gerek münasebatül ayet ve süver ilmine katkı sağlayacağı olmamız. yine tefsir literatürünün tarihi değeri tartışmalarına katkı sağlayacağı, Kur'an'ın metinleşme tarihi tartışmalarına katkı sağlayacağı, batılı Kur'an araştırmaları ve tefsir ilmi arasındaki ilişkiye yine katkı sağlayacağı gibi nedenlerle çalışmanın, çalışmamızın önem arz ettiğini düşünüyoruz. Literatür bilgisini hızlıca geçiyorum. Buradaki amacım e, nicelik olarak e, çok fazla çalışmanın bu alanda yapılmadığını e, ortaya koymak idi. Hızlıca e, slaytımı geçiyorum. Yani mevcut çalışmalar bunlar ama yeterli değil göstermek için. Burada da kendim biraz amatör bir çizimle e, bazı tespitlerde bulundum. Çarpı işaretleri attım. Henüz çalışılmamış e, isimler olarak bu isimlerin e, esasen çalışılabileceğini, belki makale, belki de test konusu yapılabileceğini e, ortaya koymuş oldum. Evet, e, çalışmamızda birinci bölümümüzde biz metin bütünlüğü arayışları yani batılı Kur'an araştırmacılarının başta Mekki surelerde, daha sonra da Medeni surelerde belirli bir bütünlük, ayetler arasında bir insicam bulunduğu varsayımından hareket eden 1980'lerden itibaren o literatür başlamadan önce Kur'an'ın dağını sistematik olmayan bir metin yapısına sahip olduğunu iddia edildiği dönemde, yani bu dönem 19. yüzyıl, 1850'lerden başlıyor, 1980'lere kadar. Bu süreç içerisinde batılı Kur'an araştırmalarında nasıl bir atmosfer hakim? Buna bakmamız gerekiyordu arka planda. Buna baktığımızda tarihsel eleştiri ve Kur'an başlığını attık. Çünkü bahsettiğimiz dönemde tarihsel eleştirinin batıdaki Kur'an araştırmalarında hayli etkili olduğu, ortaya çıktı ve öne çıkan tarihsel eleştirel metotlar test çalışmamızın birinci bölümünde yer aldı ve Kur'an metni analizi özelinde incelendi. Yine Kur'an'ın metin yapısına ve üslubuna ilişkin değerlendirmeler nasıldı 1850'lerden 1980'lere gelinceye kadar bu hususta öne çıkan araştırmacılar üzerinden Nöldeke gibi Weil gibi ve Vata kadar uzanan süreçte öne çıkan araştırmacıların birincil kaynaklar üzerinden değerlendirmelerini yaptık. Bu dönem içerisinde e, slide'ımızı da yansıttığımız gibi mevcut metin yapısı itibariyle Kur'an bir tarihsel akış sunmadığı gibi pek çok edebi kusur barındırmaktadır. Bir değerleme karışık bir derleme metin görüntüsü hakimdir ve e, kronolojik olarak düzenlenmeyi e, beklemektedir. Ve bu bağlamda kronoloji araçları ortaya çıkmaktadır. Yine test çalışmamızın birinci bölümüne burayı yansıttık ve kronolojik tertip üzerinden de bir tarihsel okuma denemesinin yapıldığını gördük. Tabi Kur'an'ın bir tarihsel metin olarak incelenmesi şöyle bir soruyu gündeme getiriyor idi. Peki hangi kaynaklardan hareketle nesnel bir tarihsel okuma yapılacak Kur'an'a dair? İşte batıdaki, Batı Akademiyası açısından burada temel bir sorun ortaya çıkıyordu. Çünkü tefsir literatürü Batı açısından muteber adledilmiyordu. O zaman yani tırnak içinde otantik görülmüyordu, geriye dönük inşai ürünler olarak görülüyordu tefsir tarihi malzemeleri. O zaman geriye Kur'an'ın kendisi en otantik metin olarak kalıyordu. Bu durumda kronolojik bir tertip arz etmeyen, düzen arz etmeyen Kur'an metni aynı zamanda kendi tarihini aydınlatması beklenen bir metne de dönüşmüştü ki ben bunu İngilizce olarak hem historical text hem de history book olarak tabir etmeye çalıştım. Yani hem tertip edilmeyi bekleyen bir tarihsel metin, diğer taraftan da kendi tarihi ışık tutması beklenen bir tarih metni e, olarak görülmüş oluyor gibi. Tabii kronolojik tertip arayışlarından metin bütünlüğü arayışlarına doğru bir başlıkla birinci bölümümüzü sonlandırdık. Bu geçiş sürecini ortaya koymaya çalıştık. Geçiş sürecinde Nöldeke ve Weil gibi Alman öncü oryantalistlerle başlayan ve Willy Montgomery Watt'a kadar devam eden kronoloji arayışlarında son tahlilde Nöldeke ile başlayan sürecin kayda değer bir ilerleme ile sonuçlanmadığını ve diğer yandan Nöldeke gibi yine Richard Bell gibi, William Montgomery Watt gibi e, önemli isimlerin bir taraftan Kur'an'ın kronolojik tertibine dair çalışmaları tavsiye ederken diğer taraftan da mevcut metin yapısı itibariyle mevcut tertibi itibariyle de bir mantığın aranabileceğine dair bazı e, e, e, ifadelere yer vermeleri e, temel çalışmalarının satır aralarında esasen bir sonraki sürece yani surelerde bir insicam bulunup bulunmayabileceği noktasındaki çalışmalara bir ilham kaynağı olabileceğini bize düşündürdü. Ve 1980'lerle birlikte Kur'an'ın tarihine yönelen çalışmaların, Kur'an'ın metnine, metin yapısına yöneldiğini biz şu öne çıkan başlıklarla e, tespit etmiş bulunuyoruz. Burada e, Türkçeleştirmek gerekirse Kur'an metninin yapısı, yine Bakara suresinin yapısı, Kur'an'da simetri ve insicam, yine surelerin bütünlüğü gibi e, başlıkların, öne çıkmaya başladığını ve bu Kur'an'ın edebi yapısının tahlilinin yalnızca müstakil surelerle de kalmayıp, özellikle ıslahi, ferahi ekolünden de etkilenmekle birlikte, ferahi, ıslahi ekolüyle birlikte sure çiftleri ve gruplarına da bu insicam, bütünlük meselesinin taşınmaya başladığını görmüş olduk ve Kur'an bütüncü, insicamlı ve simetrik bazı çalışmalara göre de bir metin olmaya Başladı. İkinci bölümünde çalışmamızın bu metin bütünlüğü arayışlarının teorik ve metodolojik temelleri neler olabilir diye buradan baktık. E, madem ki öznelci yaklaşacaktık, batılı paradigma kendi içerisinde, kendi dünyasındaki öncülleriyle anlamlandırılacaktı. O zaman bu paradigmaya etki eden e, unsurlar neler, neler olabilir sorusunun başlıkları olarak çağdaş edebiyat kuramları öne çıktı. Yine çağdaş edep kitabı mukaddes araştırmaları, tefsir literatürü, metinler arasılık ve metinçilik gibi önemli kavramlar, retorik analizi ve sözlü bağlam gibi başlıkların batılı münasebet arayışlarının çerçevesini öğren temel başlıklar olduğu sonucuna vardık. Ve son bölümde de metin bütünlüğü arayışlarında öne çıkan yaklaşımlar olarak 3 Yaklaşımı Biz öne çıkardık ve bu yaklaşım biçimlerini isimlendirmeler de bize aittir. Birincisi edebi tarihsel yaklaşım olarak isimlendirilmiştir. Burada öne çıkan isim Alman araştırmacı, Kur'an araştırmacısı Angelika Neuwirth'tir. Ona göre Kur'an özellikle Mekki sureleri itibariyle bir edebi bütünlüğe sahiptir ve ama bu edebi bütünlüğün daha esaslı tespit edilebilmesi için surelerde Kur'an'ın geç antik dönem edebiyatı ile mukayeseli bir analizinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yani daha geniş açılı bir fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir. Yalnızca Kur'an'ın doğduğu ortam değil biraz daha geriden alıp biraz daha ileriye doğru yani 3 ila 8. yüzyıl olarak. E, kabaca e, ifade edebileceğimiz bir geniş e, edebiyat içerisinde Kur'an'ın edebi yapılarının anlamlandırılmasını tavsiye eden bir bakış açısını e, ortaya koymaktadır. Kaside gibi, e, kahin sözleri gibi ya da buna benzer e, dönemi itibariyle e, önem arz eden edebi türlerle mukayeseli bir analizin e, tavsiye edildiğini görüyoruz. Evet ikinci yaklaşım biçimi tematik yapısal yaklaşım denildi. Burada Kur'an metni tarihinden büyük oranda bağımsız bir şekilde yalnızca metni kendi içerisinde yapısalcı bir perspektifle tema, temaları, kalıp ifadeleri, retorik unsurları gibi edebi unsurlardan hareketle sureleri almalıyız, incelemeliyiz. Metni kendi içerisinde kapalı bir bütün olarak varsayıp buradan bütünlüğü çıkarmalıyız şeklinde bir yine yaklaşım ve son olarak da Kur'an'ın aslında bir Grek retoriği gibi, yani giriş, gelişme, sonuç beklentisi içerisinde olunan bir metin değil, Sami kültürüne ait, dolayısıyla Sami retoriğinin e, beklenmesi gereken bir metin olarak e, takdim eden e, yaklaşım biçimini görüyoruz. Burada Sami retoriğinde ise metinlerin e, çizgisel olarak değil, yani giriş, gelişme, sonuç şeklinde değil, aslında döngüsel bazı yapılardan oluştuğunu ve bu türden döngüsel yapıların da, Kur'an metninde surelerde aranması gerektiğini tavsiye eden üçüncü öne çıkan yaklaşımda yine çalışmamızda konum edildi. Sonuç olarak bu üç yaklaşım biçiminde e, kayda değer bulgular ortaya çıkmakla birlikte e, çok daha e, derinlikli analizleri hak eden e, esaslı tespitler bulunmakla birlikte tarihsel veri problemi gibi bazı öznellikler yine indirgemecilik Genelleştirme, eklettizizm gibi bazı eleştiri hak eden hususların da ortaya çıktığını gördük. Ancak her halükarda bizde münasebatül ayat ve süver ilmine eğer dahil edilebilirse bir şekilde olumlu katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz bir edebiyatla Batılı edebiyatla karşılaştığımızı ifade etmeliyiz. Bu bağlamda son olarak gelecek dönemde hangi alanların çalışılabileceğine dair, çünkü doktora tez çalışmamızın daha ileri döneme dair projeksiyonlar sunması gerektiğini de düşündük. Bu bağlamda klasik ve çağdaş münasebet literatürü ile batılı münasebet literatürü arasında geniş kapsamlı mukayeseli analizler yapılabileceği, yapılması gerektiği. Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an arasındaki bütünlük arayışları arasında yine mukayeseli yöntem analizi bağlamında, mukayeseli araştırmaların yapılabileceği. Klasik münasebet literatürünün batılı itamlar bağlamında tahlili. Çünkü burada da şu vardı, batılı literatüründe şöyle bir genel algı oluşmuş durumda, anlayış oluşmuş durumda. Eğer belirli bir surenin bütünlüğünü tespit etmek istiyorsak, edebi bütünlüğünü tespit etmek istiyorsak, burada esbab-ı nüzül bilgisi gibi bir takım tarihsel verilerden hareketle yalnızca surenin belirli ayetlerine odaklanan Dolayısıyla da sureyi bütün olarak kuşatabilmenin önde engel olacak tırnak içinde unsurlardan kaçınılması gerektiği şeklinde bazı iddialar var. Bu iddialar tahlil edilmeyi beklemektedir. Ee, yine 20. yüzyıl tefsir literatüründeki bütünlük arayışları da bizdeki bütünlük arayışları müstakil ya da mukayesele olarak incelenebilir kanaatindeyiz. Kuran Musaffa'ya üzerine yapılan çalışmaların da detaylı analizi Batı üzerinde ilerliyor. Madem biz ne kadar nüfuz edebileceksek, bu çalışmalar ne yönde ilerliyor, ne kadar, nesnel, bu anlamda da çalışmalar ortaya koyabiliriz. Ee, yine Batılı Kur'an araştırmalarında dinsel çoğulculuk vurgularının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Özellikle döngüsel yapıya, Kur'an metninin döngüsel yapıya sahip olduğunu, bazı simetrik yapılar içerdiğini iddia eden çalışmaların, e, yer yer Kur'an'ın dinsel çoğulcu perspektif ortaya koyan bir metin olduğunu iddialarıyla karşılaşıyoruz. Ee, yine bu iddiaların da daha detaylı analize muhtaç olduğunu ifade edebiliriz. Ve son olarak sure çiftleri ve gruplarına ilişkin literatürün de mukayeseli analizinin yapılabileceğini ifade etmiş oluyoruz. Ve yine 8. alanda cahiliye edebiyatı metin yapısı üzerinde de daha detaylı çalışmalar ve bunların Kur'an metniyle mukayeseli analizinin yapılabileceğini düşünüyoruz. E, bildirimi bu şekilde tamamlamış oluyorum. E, kıymetli hocam e, dinleyicilerimize ala... teşekkürler evet, evet. sunuyorum. Peki Ersin biz de sana teşekkür ediyoruz. E, sen de bütünlükçü bir e, tebliğ sunmuş oldun böyle güzel oldu. E, kendi içinde de e, mütenassip e, uyumlu bir e, sunum oldu. Teşekkür ediyoruz. E, öyle anlaşılıyor ki tabii senin e, başlattığın, açtığın ya da bu ee, konunun tartışması çok olacak. Olması lazım. İleriye dönük olarak da çok çalışma yapılacak. Yapılacak. Siz de yaptırabilirsiniz inşallah. Biz senden, e, bu yetkinliğini birazcık bu son e, bölümde değinmiş olduğun eleştirisi, bu mevzunun bu konunun eleştirisini çok ciddi bir boyutta e, yapmanı bekliyoruz senden. Şimdi bu e, bir iki şey söyleyerek ki arkadaşlarımızı e, vaktinde bitirdim bu arada ondan söyleyeyim. Tebrik ediyorum seni. Tam böyle vakti. Hatta Aşkım. bir iki saniye, birkaç saniye önce oldu. İyi oldu. Ee, şimdi bu münasebetul ayat ve suver e, ulumul Kur'an'dan. Bu daldan istifade konusunda çekinceli mi davranıyorlar? Yoksa hiç mi yanaşmıyorlar? Nasıl bir şey var? Kısa kısa bir sorum onlar cevaplayabilirsen Ersin. Evet hocam teşekkür ederim. Ee, özellikle e, bizde Münasebetül Ayet ve Süver denildiğinde, mağlumunuz Zemahşeri, Razi gibi önemli isimlerle müfessirlerle başlayıp devam eden evet. e, işte Bika'i, daha sonra e, süre gelen bir edebiyat var. E, burada o, esasen olumlu atıflar yapıldığını görüyoruz. E, son dönem çalışmalarda e, Razi'ye, e, yine Nazmüt Dürer'ine mesela. Ee, olumlu, pozitif atıflar yapıldığını ancak daha ziyade 20. yüzyılda e, sureleri bütün olarak ele alan e, taba tabai gibi, e, hmm. seyyid kutup, mevdudi, e, yine ıslahi, ferahi ekolle e, çok daha fazla olumlu anlamda e, atıfların yapıldığını görüyoruz. Bu anlamda da e, bizim e, esasen test çalışmamda e, Böyle bir literatürü oryantalistik tırnak içinde bir e, çalışma alanı gibi okumak yerine daha içeriden, daha anlayıcı bir perspektifle e, yaklaşmanın biraz bu açıdan da kayda değer olduğunu vurgulamaya çalıştım. Çünkü e, Münasebat-ül Ayat ve Süer Edebiyatı, e, bizdeki edebiyat e, ciddi anlamda Batı literatürüne dahil edilmiş durumda bu vesileyle. E, bu, bu, bu çalışma alanının da e, bizim dikkatlerimizden kaçmaması gerekiyor. Peki, bu güzel oldu. İkincisi, e, kronolojik tefsir e, konusunda e, nasıl bir bakış var? Sen bir şey e, tespit edebildin mi? Bu bizi mesela e, İzzet Derveze Haber gibi e, bu tür tefsir yapan e, hocalarımızı. hatta şimdi artık meallerde de biraz moda oldu bu. E, böyle bir yaklaşıma ne diyorlar acaba? Hocam kendi çalıştığım e, alanda daha ziyade e, metin bütünlüğü araçları bağlamında 1980'lere kadar Kuran'ın e, Kur'an ayetlerinin kronolojik tertibi üzerine yoğunlaşan bir literatürle evet. karşılaşıyoruz. Diğer taraftan zaten e, Kur'an'ın e, kronolojik olarak tefsir, tırnak içinde tefsir edilmesi gibi öne çıkan bir bakış açısıyla karşılaşmıyoruz. E, Kur'an evet. ayetlerinin kronolojik tertibi üzerinde konuşuluyor ki bu da zaten... E, tarihsel bir kaygı ile daha ziyade ortaya konulmuş olan bir e, yaklaşım bir öneri. Yani Müslümanların yaptığı bu tür tefsirlere bir e, nasıl bir pozisyon geliştiriyorlar acaba sen buna bir şey e, bunu bu, nok bir şey, bu noktada e, doğrudan tespitimi e, dikkatimi çeken bir tespit olmadı hocam e, ancak ancak e, araştırılması gerekiyor evet. Tamam son olarak da bir yine de kısa bir şey daha sor e, sorayım. Şimdi bir dönüşümden bahsettin değil mi? Yani batılı çalışmalarda bir dönüşümden ve dolayısıyla böyle bir e, noktaya gelindiğinden bahsettin. E, sen bunun adına dönüşüm dedin. Tabi bulguların seni böyle bir şeye götürdü. Acaba e, iki asır, iki, üç asırlık bir çalışma sonucunda bir tıkanmadan da bahsedebilir miyiz? Ya da bir tükenmişlikten, hani konu e, Kur'an üzerindeki çalışmalardaki bir tükenmişlikten bahsedebilir miyiz? E, efendim ya da Üçüncü olarak da bütün bu çok büyük e, literatür oluştu, çok büyük çalışma yapıldı. Bu çalışmalar e, yeni e, ulemayı, batılı çalışma, çalışan e, araştırmacıları e, yeni bir yönemi mi sevk etti acaba? Evet, e, tıkanmadan bahsedebiliriz aslında. Çünkü e, nasıl bahsedebiliriz? E, akademik nitelikli çalışmaların ortaya çıkmaya başladığı 1850'lerden itibaren bir tarihsel metin olarak görülen Kur'an, metni üzerinde, Kur'an'ın kaynakları üzerinde, işte Kur'an'ın metin yapısı üzerinde tahliller yapıldı. Evet. Ancak e, Kur'an'ın metin yapısı e, problemiyle tırnak içerisinde karşılaşınca Kur'an'ın belirli bir kronojik tertibe konulması e, tartışmaları beraberinde geldi ve bu noktada bir literatür ortaya çıktı. Nöldeki vay ile başladı bu. Vat'a kadar devam etti. Ancak e, tefsir literatüründeki tefsir literatüründe yer alan, klasik bizdeki geleneksel listeler, meki Medeni listeleri üzerinden yoğunlaşan, ancak kendine kendi paradigması içerisinde bir yol bularak ilerlemeye çalışan bir literatür, son tahlilde çok farklı bulgular ortaya koyamadı 1980'lere yaklaşıldığında. Dolayısıyla burada bu bağlamda bir tıkanmanın olduğunu söyleyebilecekken, diğer taraftan buraya, batıda Kur'an araştırmalarına her zaman katkı sağlayan bir biçimde etkili eden çağdaş kitab-ı mukaddes araştırmaları ya da kitab-ı mukaddes araştırmalarını da mutlaka birlikte okumamız gerekiyor. Çünkü kitab-ı mukaddes araştırmalarında Hı -hı. ki bazı öne çıkan yaklaşımların bir biçimde Kur'an araştırmalarında etkilediğini görüyoruz. Yine nesnel ve seküler elden geldiğince bir bakış açısı kazanmak, buradan e, ba, meseleyi ele almak isteyen batıl araştırmacıların Kur'an'ı edebi metin olarak e, görmek istediklerinde, incelemek istediklerinde burada çağdaş edebiyat teorileri gibi edebiyatta gelişen bazı, e, ortaya çıkan bazı gelişmelerin de e, bu noktaya katkı sağladığını kesinlikle görebiliyoruz. Evet, e, çok teşekkür ediyorum. E, gerek Türkiye Tefsir Akademiyası, gerekse e, Türkiye dışındaki e, alanla ilgili çalışmalar senden e, ileri boyutta çalışmaları bekleirsin. Hocam çok teşekkür Başarı, ederim. Başarılar dileriz inşallah devam ettirirsiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, Sayın Oturum Başkanım ve kıymetli e, dinleyiciler. Ee, herkese selamlarımı sunarken son olarak Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumunun e, düzenlenmesinde emeği geçen başta Doktor Abdullah Demir Hocam olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı ve selamlarımı iletiyorum. Peki teşekkür ediyoruz biz de tekrar.